Yönetici koçu, gerek yöneticinin bireysel hayatında, gerek yönettiği şirketlerde ve kurumlarda profesyonel destek aldığı, zaman zaman danıştığı, kendisine rehberlik eden kişiye yönetici koçu denir.